Şu anda pembe kayalıklardayız. Burası bir zamanlar İstanbul'un taş yatağıymış. Alasofya gibi pembe görünen birçok binanın taşı buradan çıkartılmış. Burası doğal oluşum değil. Bir zamanlar İstanbul'un taş yatağı olduğu için buradan taşlar bloklar halinde kesilmiş ve böyle dümdüz olmuş. Ne oldu? Pire var? Pire var? Ya, ya, ya, ya, ya. Su çok güzel ama biraz ya, kaygan. Dikkat dikkat dikkatli edin, olmak lazım. Erkek İki erkek kişi düştü. <gülüyor> Gelirken yanınızda aya altı kaymayan bir ayakkabı getirmeyi unutmayın. Çünkü suya girdiğinizde suyun olduğu yer çok kaygan. Ayrıca kayalıklara da dikkatli olmanız gerekiyor. öyle çok büyük bir yer değil burası. Fotoğraflarda gördüğün insan çok büyük bir yer olduğunu zannediyor ama. Bunu resmi için zaten aldım, şurayı çekin. Şimdi kelpideyiz. Temmuz'un sonu. Günlerden pazar. Çok kalabalık. Benim de. kanları kıpır kıpır olanlar şu anda kayalardan atlıyor bana sorarsanız çok da atlamaması gereken bir yer biraz tehlikeli